Herkese merhaba orkide severler. Daha önceden şu şekilde bir kültür ortamı oluşturduğum orkidemle ilgili bugün farklı bir çalışma yapacağız. Orkidem bütün tomurcuklarını açtı. Bir tanesi şu arada gördüğümüz. Bu açmadı maalesef. Ama diğerlerini açmayı başardı. Şu an için genel sağlık durumunda problem yok. Ben farklı bir yol izliyorum bunda. Şöyle dibinde bakın baya bir su var. Ama kökleri burada değil. Kökleri açık da buradan nem almasını sağlıyor. Bolca bir torfun içerisinde. Doğal bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Muz kabuğu atmıştım mesela daha önceden orada. Duruyor. Ee, güzel bir gelişme var. Bakalım gösterebilecek miyim. Şu arada Evet, çiçek sapı. Çiçek sapı geliyor. O güzel bir gelişme. İnşallah buradan güzel bir çiçek sapını elde ederiz. Peki ben bu çiçeğimi orkidemi nasıl suluyorum? Onu göstereyim. Bunu buradan çıkartmıyorum hiç. Fıs fıs yardımıyla. Yapraklarını ve köklerini suluyorum. Daha, önceden, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Her şeyi doğaçlama yapıyorum. İşte orkidenin şurasına su değmesin. Burasına su değmesin. Bana hikaye gibi geliyor. Şu an için genel görüntü açıkçası beni memnun ediyor. Dediğim gibi altta büyük bir boşluğum var. Ve bu boşlukta fazla sular birikiyor. Orkide tamamen doğal ortamındaymış gibi davransın istiyorum. Bu da diğer orkiden. Bu da yine ölmek üzereydi. Bunun da bakımını yapmıştık. Bunda da yine güzel bir gelişme oldu. Bakın buradan çiçek sapı veya kök şu an cinemin değilim oluşumu başladı genel durumumuz iyi Peki bugün ne yapacağız bugün orkide tohumu almıştım yanında hediyeleriyle geldi pembe beyaz orkide melek orkide tohumu yanında da organik köy bir domates ve top reyhan gelmiş Teşekkür ederiz satıcıya. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Şimdi biz bunları ne yapacağız? İşte orkide şöyle dezenfekte edilmesi lazım. Böyle olması lazım. Şöyle olması lazım. işte besi yerinde konulması lazım vesaire vesaire. Çok fazla şey var. Ben tamamen doğal düşünüyorum. Ne yapacağım bunu? Bu orkide tohumlarını alacağım ve etrafa sadece ve sadece saçacağım. Doğal ortamında orkidenin tohum üretmesi çok kolay olmuyor. Kolay kolay tohum üretmiyor. Ama diyelim ki tohum üretti. Üretilen bu tohum ne olacak? Etrafa bir yere düşecek. Ve buradan yeni orkide çıkacak. Böyle bir ortam hayal ediyorum. Bakalım böyle bir ortamı oluşturabilecek miyiz? Şimdi pembe beyaz orkidemi poşetinden çıkaracağım. Evet. Ve ne yapıyorum? Dediğim gibi arkadaşlar. Ya tutarsa diye. Nereye gittiğini bile göremedim. Ama tohumlarımızı attık. Bu da melek orkide. Melek orkidemizin tohumlarını da yine benzer bir şekilde etrafa saçacağız. Evet. Orkidelerimizin tohumunu attık. Burada bir tane kalmış. Onu atalım. Burada da bir tane kalmış. Evet. Şöyle birazcık daha havalar ısınmaya başladı. Evet. Böyle güzel bir ortamımız var. Yani o gün... Çekmiş olduğum videolardan sonra yaptığım tek işlem bu arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorum. Bol bol havalandırıyorum. Ve bu şekilde sulama yapıyorum. Sulamasını tamamen fıs fıs. Başka hiçbir şey yok. Bakalım ne olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.